Fransa'daki yağış miktarı şehirden şehire farklılık göstermektedir. Aşağıdaki sayı çizelgesinde 13 farklı şehirdeki aylık ortalama yağış miktarı gösterilmiştir. Ölçümler 1 santimetre'nin 1 bölü 4'üne yuvarlanmıştır. En çok yağış alan şehire, ikinci en çok yağış alan şehire kıyasla ne kadar fazla yağmur yağmaktadır? Önce buradaki sayı çizelgesini anlamaya çalışalım. Bu noktalardan her birisi, aylık ortalama yağış oranı ölçülmüş olan şehirlerden birisini temsil ediyor. Örneğin bu nokta, aylık ortalama 6 cm yağış alan tek şehrin bu olduğunu gösteriyor. Buradaysa, aylık ortalama 8,75 cm yağış alan iki tane şehir olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde, aylık ortalama 12,75 cm yağış alan iki tane şehir var. Eğer iki tane nokta varsa, bu düzeyde ortalama aylık yağış alan iki tane şehir olduğunu anlıyoruz. Şemayı anladığımıza göre, şimdi soruya tekrar bakalım. En çok yağış alan şehire, ikinci en çok yağış alan şehire kıyasla ne kadar fazla yağmur yağmaktadır? En çok yağış alan şehir hangisi? Buradaki şehir. Aylık ortalama yağış 13,5 cm. En çok yağış alan ikinci şehirse buradaki. Bu şehre ne kadar yağmur yağıyor? 13,25 santimetre veya 13 tam 1 bölü 4 santimetre. Bu iki şehir arasındaki yağış farkı sadece bir tek işaret. 13,25 ile 13,50 arasındaki fark. 1 santimetrelik kısım 4'e bölünmüş. Dolayısıyla 4'te birlik kısmın santimetrenin 4'te biri olduğunu anlıyoruz. İşaretlerin her birisi 1 bölü 4 santimetre veya 0 virgül 25 santimetreyi temsil ediyor. Sayı çizelgesine bakarak, aradaki farkın 0 virgül 25 santimetre olduğunu buluyoruz. 0 virgül 25 santimetre veya 1 bölü 4 santimetre. Eğer çizgiye bakarak net şekilde göremeseydik, en çok yağış miktarından ikinci en çok yağış miktarını çıkartabilirdik. Yani, 13 tam 1 bölü 2'den 13 tam 1 bölü 4'ü çıkartabilirdik. Bu çıkartma işlemini değişik şekillerde yapabiliriz. Önce 13'ten 13'ü çıkartabiliriz, daha sonra 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkartabiliriz ve sonuç 1 bölü 4 olurdu. Veya bu kesirlerin ikisini de bileşik kesir haline getirip daha sonra çıkartma işlemini yapabilirdik. 13 tam 1 bölü 2'yi, 13 çarpı 2 eşittir 26, 26 artı 1 eşittir 27, yani 27 bölü 2 olarak yazabiliriz. Eksi, 13 tam, 1 bölü 4'ü nasıl yazabiliriz? 13 çarpı 4 eşittir 52, artı 1 eşittir 53, bölü 4. 27 bölü 2, eksi 53 bölü 4. Çıkartma işlemini yapabilmemiz için, Kesirlerin, paydalarının aynı olması lazım. 4, 2'nin katıdır. İlk kesrin, hem pay, hem de paydasını 2 ile çarparsak, buradaki iki kesrinde de paydası 4 olur. 27 bölü 2'yi, 54 bölü 4 olarak yazabiliriz. Eksi, 53 bölü 4, eşittir, 54 eksi 53, eşittir 1, bölü 4. Sonuç, 1 bölü 4 santimetre. Soru için sadece şekle bakarak cevabı bulduk. Ancak her zaman şekle bakarak göremeyebiliriz. O zaman bu çıkartma işlemini yapmak gerekebilir.